uçan kuş TV'de olacağım kötü karne için neler yapılabilir öğrencilere velilere idarecilere yöneticilere düşen görevler nelerdir ee, uçan kuş TV'de 23-24 arası olacağım hoşça kalın dostça kalın bizi izlemeye devam edin buradan three